Bir zamanlar genç bir sanat tarihçisiyken, Johnson parlak renklerle bezenmiş, soyut ve dışavurumcu eserlerinden çok etkilenirdim. Johnson'u anlamak benim için hep zor olmuştur. Bu çağdaş eserleri anlamak o kadar da kolay değildi. Çünkü göründüklerinden çok daha derinlerdi. Johnson yaptığı işlerin hep üstü kapalı olurdu. İlk bakışta asıl mesaj görülmezdi. Bazı harika sırları keşfetmem biraz vakit aldı. Eserleri çok gizemliydi. Bu Amerikan bayrağının müthiş ve gizemli silüeti sanki kendini yapışık bal mumu katmanlarının ardına gizlemiş hissi uyandırıyor. Belki biraz soğuk görünüyor. Adeta bir sır saklıyor. İnsan da bu yüzeyin ardına bakma isteği uyandırıyor. Bakınca da gözünüze tam olarak okuyamadığınız manşetler ve gazete sayfalarından zar zor görülen fotoğraflar çarpıyor. Bunu, Siyasetle bağdaştırabilirsiniz ya da bu eserin siyasi bir mesaj içerdiğini düşünebilirsiniz. Ama Jones, bir Amerikan bayrağını boyama fikrini bir gece rüyasında gördüğünü söylüyor. Onun için önemli olan, önceden var olan ve sınırları dahilinde denemeler yapabileceği bir şey üzerinde çalışabilmekti. Eser, hem dokusu hem de yapısıyla gerçekten çok farklı. Radikal bir eser. Yıldızlara yakından bakarsanız her birinin tek tek kesilmiş ve yüzeye kolajlanmış olduğunu görebilirsiniz. Bir diğer denemede ısıtılmış boyanın yani sıcak balmumunun kullanılması olmuş. Bu boyayı soğumadan hemen kullanmak gerekiyor. Karşılığında ise aynı anda yüzeydeki her bir fırça darbesini tek tek yakalayan hızlı bir boyama tekniği uygulanabiliyordu. Neredeyse bir heykel gibi görünüyor. Yüzeyi rölyefe andırıyor. Aynı anda üç farklı tuval kullanılarak yapılmış. Bu da kafamızda resim kavramının nasıl tanımlandığı konusundaki algımızla oynuyor. Belki de bu eser ulaşmak istediğimiz her şeye ulaşamayacağımız anlamına geliyor olabilir. Rüyamızda gördüğümüz şeylerin anlamlarını pek anlayamayız. Hatta çoğunu aklımızda tutamayız bile, hatırlayamayız. Gazetelerde okuduğumuz şeyleri de her zaman anlayamıyoruz, çoğunu unutuyoruz. Amerika'nın yani bu ulusun nasıl kurulduğunu da tam olarak anlayamıyoruz. Kim bilir belki de artık unutuyoruz. Bu esere baktıkça bir eser anlaşılmaz olsa bile yine de onu sevebileceğimi fark ettim. Jones, izleyicileriyle yani eserlerine bakan kişilerle işi asla bitmeyen, sürprizlerle dolu ve gizemli sanatçılardandır.